10 Aralık 2020 e, Antalya, Kumluca e, Adrasan'dayız. Yanımızda diyelim sosyal mesafeden dolayı 2 metre ileride Rıfat Deniz. Deniz. Burada patlıcan serisinde rekor gelişim tabandan ürünümüzü bu sene kullandık. Burada kendileri kullandılar. E, Rıfat abi burada öncelikle patlıcanın çeşidi nedir, cinsi nedir? Ne zaman diktin? 20 Eylül bu. 20 Eylül dikimli. Cinsi ne bunun? Sicilya. Sicilya. Şöyle bir gösterelim alttan gelelim. Şöyle bakabilirsiniz. Hı. Şöyle gel böyle göster. Geçen sene bak şunlar şu mermikler tutmuyordu. Tutmuyordu. Bu sene. Bak bunlar salıyordu yani şu şuradaki memikler salıyordu. Geçen sene. Bir de bu arada bu arada bu burayı dün herhalde bir hasat yapılmış. Dün dün kestim bunların iyi öncekini. Dün kestiniz. Kalite olarak meyve verimi ve kalitesi nasıl şu an gözleminiz? Kalitesi güzel abi baksana meyvesi gözüküyor zaten. Kalitesi güzel. Şey olarak çiçek gelmesi tutumu bu konuda neyi görüyorsunuz? Ya, ya çiçek tutumu Şu andaki durumu güzel yani bak Nemikleri bile ne tutmuş e, Rufat abi şeyi sorayım ben sana Şimdi burada rekor gelişim biliyorsun Bir toprakla ilgili kullanılan bir ürün Burada daha henüz diğer yaprak ve damlama Gübrelerimizi kullanmadık e, Toprakla ilgili nasıl bir değişim var Buranın toprağı nasıldı ne hale geldi Ne sağladı sizi Toprakta nasıl bir değişim yaptı Öncelikle bunu söyleyelim Bir gevşeme kabarma ile ilgili Su tutması özelliği e, boy dalgalı gitmiyor. Tamam. Yani geçen seneye göre geçen sene dalgalı, dalgalıydı diyorsun. dalgalı gidiyordu. Böyle orası küçük burası artık aşağıda. Aşağı Burak kaç dönüm toplamda? 3,5 dönüm. 3,5 dönüm. Hemen hemen aşağı yukarı her yer aynı. Bıraktığım aynı vaziyette zaman, gözüküyor şu an. Aynı vaziyette gözüküyor. Şimdi e, tabi bunu nasıl sağladık? Toprak standart bir hale geldi. Beslemesi topraktan alabiliyor. Alıyor alıyor şu ee, an. Bitki gelişimi gayet iyi. Meyvesi tutumu iyi. Kalitesi iyi. Tutmayan ee, şeyler, Çiçekler bu sene daha iyi tuttu. Ee, rekor gelişimi sen tavsiye eder misin? Öncelikle Adrasan, Kumbuca, Türkiye'deki Seracılar izleyecekler bizi. Ben geçen sene buraya Samra atmıştım. Hı hı. İşte samura attıkta vazgeçtim bu sene bunu kullanınca tamam. Daha düz gittiğini gördüm yani ağaçta. Peki Samra ile kıyasladığın zaman e, Arasında ne kadar fark var? 2000 lira karım var benim Samra'dan. Yani maliyet olarak karım var. 6000 Ama... liraya Samra atıyorum. Tamam. Bunlar bir daha düşük maliyetle ama daha iyi sonuç alıyorsun galiba değil mi şu anda? Daha iyi tabi gösterdik. Tabii ama şöyle söyleyeyim. Biz üreticilere mutlaka 3-4 yılda bir samra dağıtmasını öneriyoruz organik madde takviyesi olarak. Atılacak canım Bu samraları olamazsın. kullanın. E, rekor gelişimle birlikte kullandığınızda organik madde seviyeniz artar. Tuzluluğunuz azalır. Toprakla ilgili gözeneklilik, su emmesi hepsi artar. E, tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Ben onu öncelikle sorayım. Böyle ekranda da bakarsanız. Allah öğreticilere tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Daha kolay atması, daha, daha vasit, ekonomik, daha ekonomik ve arada aldığınız sonuçta getirisi daha güzel yani. Getirisi de güzel. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, Antalya, Adras, şey, Kumluca, Adrasan'dan.